Merhaba Hayırlı günler Hayırlı bayramlar tekrardan sevgili arkadaşlar Yepyeni bir videomla Yine sizlerle beraberim Arkadaşlar bugün sizlerle Bu ör e yelek örneğinin Çalışmasını yapacağız ee, Çok güzel bir örnek Şahane Çıtı pıtı Bir örnek arkadaşlar Çok da basit Eee Örgüye yeni başlayacak arkadaşlar bile rahatlıkla örebilir. İlmeği örneğimiz 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ilmeğin şişinizi ilmeklerinizi dörder dörder atacaksınız. Sonuna da üç tane ilmek ilave edeceksiniz arkadaşlar. O zaman ilmekler denk geliyor birbirine. Ben böyle bir e, koyu lila rengiyle natüri renginde yaptım sizlere göstermek amaçlı arkadaşlar ufak bir şey yaptım. Ufak bir parça ördüm. Şimdi anlatımımı ise civciv renginde sarı bir iple göstereceğim arkadaşlar. Şişim 3 numara. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk başlaması da biraz zor oluyor. Ardından bir düz örüyorum. Şimdi 3 tane ters. Üç ters, bir düz, üç ters, bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters, bir düz, üç ters. ve kenar ilmeklerimiz arkadaşlar iki tane düz arka sırasındayız örneğimizin burada hiçbir işlem yok arkadaşlar ters ters düzü düz olarak öreceğiz 2 tane ters kenar ilmeklerim 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz kenar ilmeklerim 2 tane ters evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm üç tane ters ördüm bir iki üç bir düz bir doladım tekrardan üç tane ters arkadaşlar bir düz bir dola üç tane ters bir düz düzü örüyoruz düzü ördükten hemen sonra şişimizin başını doluyoruz üç tane ters örüyoruz arkadaşlar düz Başını doluyoruz, üç tane ters ve kenar ilmeklerim, iki tane düz. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz, tersi ters, düzü düz bir şekilde. Örüyoruz. Doladığımız ilmekler de ters olarak örülüyor arkadaşlar. Ben arka sırayı örüp ön yüzde görüşelim sizinle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi ördüm, üç düz, bir düz. Doladığımız ilmek e, düz olarak burada hiçbir işlem yok arkadaşlar. Doladığımız il, ilmeği de düz olarak örüyoruz Tekrardan iki tane, üç tane ters bir düz doladığımız ilmek de düz olarak örülüyor üç tane ters bir düz doladığımız ilmek düz üç tane ters Düz Doladığımız ilmek Ve 3 tane ters Kenar ilmeklerimi de düz olarak Ördüm arkadaşlar Geldik örneğimizin arka sırasında Arka sırasında hiçbir işlem yok Arkadaşlar Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Arka sırayı ö öreyim. Ön yüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Mı babam? Mı? Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. Üç tane ters. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, örgümü yavaş örüyorum. E, nedenini söyleyeyim. Nedeni ise örgüye yeni başlayacak olan bayanlar, hanımlar, beni izleyenler rahatlıkla örebilsin diye. Ondan dolayı örgümü yavaş örüyorum arkadaşlar. 3 tane ters. Tekrardan ilmeklerimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. 3 tane düz, şey ters. Yine iki ilmeğin düz ilmeklerin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Üç ilmek ters İlmeklerimin yönünü değiştirerek düz ilmeklerimin soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Evet. 3 tane ters. İlmeklerimizi tekrardan Dört taneye düşürdük arkadaşlar. Doladığımız ilmeği e, Önce arttırmıştık. Şimdi kestik. İki tane düz kenar ilmeklerim. Örneğimizin arka yüzünde hiçbir işlem yok arkadaşlar. Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Ön yüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğimiz bu kadardı. Çok basit çıtıpıtı pıtı duran bir yelek modeli arkadaşlar. Örneğimizin ismi sarhoşun bacağı. Çok güzel. Örmesi de zevkli. Kendisi de çıtıpıtı pıtı. Bebek örgülerinde, çeyizlik yeleklerde tercih edilecek bir örnek türü arkadaşlar çıtı çok güzel duruyor kanalıma geldiğiniz için beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup ufacık da olsa olumlu veya olumsuz bir yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir hepinize tekrardan hayırlı Hayırlı, huzurlu, mutlu bayram dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere.